İnsanoğlunun yüzsüzlüğünün, utanmazlığının, ağırlanmazlığının ulaşabileceği seviyeyi FTX'e zati bize gösteriyor. Sadece burada Sam Bankman-Fried denen o zibididen bahsetmiyorum, o zaten büyük hırsız. Ama Amerikan basının yüzsüzlüğü, Amerikan parlamenterlerinin yüzsüzlüğü, Amerikan'ın bütün güvenlik sisteminin yüzsüzlüğü gerçekten akıllanmaz boyutlarda. Neden mi bu kadar sinirleniyorum? Çünkü bu aralar Sam Bankman-Fried Bahamalardaki lüks penthouse'undan Canlı yayınlara katılıyor. Hangi canlı yayınlara katılıyor? New York Times gibi, CNBC gibi, Demokratların Kalesi, Amerikan basının merkezindeki televizyon kanallarının röportajlarına katılıyor. Ne diyor bu röportajlarda? Spikerler kendisiyle tatlı tatlı sohbet ediyorlar. Ya ne yaptın? Sen kardeşim sen diyorlar. Yazık sana diyorlar. Sen de diyor ki, valla yazık bana ya. Özür dilerim herkese. Hata yaptım. Yani sorumlulukların yerine getiremedim. Yoksa hiçbir şey çalmaya niyetim yoktu. Hiçbir şey kötü niyetli değil de sadece beceriksizliğim risklerimizi yeterince kontrol etmemişim. Arkadaş böyle bir yüzsüzlük olabilir mi? Yani bir kere hikaye doğru değil. Hikaye baştan aşağı hırsızlık. Nasıl hırsızlık? İşin özü şu değil mi? FTX'e insanlar paralarını yatırdılar, kriptolarını yatırdılar işlem yapmak için. Orada vadeli işlemlerden para kazanmak için. Veyahut da kredi verip kredilerine faiz almak için her neyse. Sen de aldın buradan bunları, arka kapıdan hop diğer şirketin olan Alameda Research'a götürdün. Alameda Research'tan kendi adına trade yaptın, yatırımlar yaptın. Belki şöyle düşünüyordun hani en saf düşünceyle, ya zaten kripto hep yukarı doğru gidiyor, burada kazanırız parayı, sonra geri getiririz FTXe Kimse ruhu duymaz, biz de cebimize indire -gande yaparız. Sonra bir anda dünyada her şey patladı. Hani var ya Warren Buffett'ın ünlü bir sözü, deniz çekilince kimi mayo giymediğini görüyoruz diye. Bir anda mayosuz kaldın, ortada para da yok, yatırımlar da eridi. FTX'e parasını yatıranlar, küptos'un yatıranlar da her şeyini kaybetti. Ve sen bunu organize ettin. Sen bunu yönettin Bahama'lardaki o ekibinle beraber. Hatta yeni raporlar gösteriyor ki daha evvel FTX'in kadrolarından pek çok yönetici ayrılmış. Çünkü uyarmışlar sen Bankman'ı, ya demişler bir kere hiç yani muhasebe, kural, hiçbir şey yok. Yani riskimizi normal, yönetmemiz gerektiği gibi yönetmiyoruz. Bir de bu işler oluyor, bu Alemede'ye falan paralar çıkıyor. Başımıza iş çıkar diye bir kaç yıl öncesine ayrılmışlar meğerse. Ama sen bunlara yok diyorsun. Ve Amerikan basını öyle rezil bir şey ki, çünkü bunlar sen Bankman'den çok reklam parası aldılar, belki de hala alıyorlardır. FTX her yerde reklam veren bir kuruluştu. O yüzden bir kere gönül bağları var. Daha evvel demokratlarla FTX'in balansından bahsediyorduk. Yeni röportajlarda oynuyoruz ki, cumhuriyetçileri de çok bana bağışlı bir şerif. Yani siyasetin bütün kanatlarını satın almış. Hiçbir yere sektirmemiş. Yani demokratlar ağırlıklı olmak üzere. Bir de tabi bu çocuk beyaz. Yani Amerika'daki bu ırkçılık aynen devam ediyor. Bununla ilgili çok sert birkaç makale okudum ve hak verdim. Bu çocuk beyaz. İşte daha evvel bahsetmiştim. Annesi babası ünlü avukatlar. Yani bizim mahallenin çocuğu bu. Yani bu bir Binance'nin sizlisi gibi Çinli olsa, siyahi olsa, başka bir ırk'tan olsa kimi neler yaparlardı. Bu veya az iyi eğitim görmüş MIT'li. Bizim ailenin çocuğu bunun üzerine gitmeyelim. Yani hakikaten yaşananlar akıl alır gibi değil. Aman diyeyim lütfen paralarınızı, kriptolarınızı şu borsalarda tutmayın. Şu elif hapse girmiyor ama anladığım kadarıyla daha ben YouTube'da bir yorumcu bunu yazmıştı bana. Hocam o hapse girmez yanılıyorsunuz diye hak vermeye başladım. Yani olayın buraya gelebileceğini hiç düşünmemiştim açıkçası. İşte sen ben fit meyersin, masummuş, hata yapmış canım, hata. Hata yaptım diyor. 10 milyar dolar hata yapmış. Bu paralar orlarda oralara gitmemiş. Ve biz de bunu yiyoruz. Yuh olsun ya. Ne özgür basın var. Ne hiçbir şey var. Hakikaten ilan Musk'ın çıldırdığı kadar var Amerikan basında. Özellikle bu New York Times çöplüğü ki ilk büyük röportajı orası için yaptı. Hakikaten feci bir yer. Ne diyeyim? Sinirlendim paylaşayım dedim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.